Üstteki örnek hakkında biraz düşünelim. Irmak arkadaşımıza ı diyelim şimdi. Irmağa biz kısaca ı diyoruz arkadaş arasında. Irmağın bir bahçeyi tırmıklaması ve yaprakları toplaması 5 saat alıyor. Evet 5 saatte anca. Böylece bir bahçe için 5 saat yazabiliriz. Ya da şu şekilde yazarsak daha anlaşılır olur. Saatte 1 bölü 5 bahçe. Ya da saatte bahçenin 1 bölü 5'i. Şimdi de aynı şeyi Kemal için yapalım. Kemal'in de aynı bahçeyi tırmıklaması ve yaprakları toplaması 3 saat sürüyormuş. Bunu da bu şekilde yazalım. Saatte bahçenin 1 bölü 3'ü. Ve şimdi ikisini birlikte düşünelim. Kemal ve Irmak, Irmak ve Kemal birlikte çalışırlarsa bu işbirliğinin sonucu nereye varacak? Ne olacak? Birlikte yaprakları toplamak ve bahçeyi temizlemek için ne kadar süreye ihtiyaç duyduklarını hesaplayacağız. Yaprakları birlikte toplarlarsa, bahçeyi birlikte temizlerlerse, ne kadar sürede yapacaklar bu işi? Şimdi t, t diyelim, t eşittir, iki arkadaşın birlikte yaprakları toplamak ve bahçeyi temizlemek için ihtiyaç duydukları süre olsun. Böylelikle, Irmak ve Kemal birlikte t kadar süre çalışarak bir bahçenin işini yapabilirler diyoruz. Burada t'yi, Saat cinsinden değerlendirirsek, 1 bölü t, bir saatte çimenliğin 1 bölü t kadarının temizlenmesi anlamına geliyor. Şimdi, Irmak ve Kemal'in tek başlarına bu işin ne kadarını yaptıklarını biliyoruz. Dolayısıyla birlikte yaptıkları işin oranı, ayrı ayrı yaptıklarındaki oranların toplamına eşit olacak. Birlikte yapma oranları saat başı bahçenin 1 bölü 5'i ve yine saat başı bahçenin 1 bölü 3'ünün toplamı olacak. Tırmak için saat başı bahçenin 1 bölü 5'i artı kemal için de çimenliğin yani bahçenin 1 bölü 3'ü eşittir saat başı bahçenin 1 bölü t'si. Şimdi toplayalım. Her ikisi için de ortak payda olan 15'i paydaya yazalım. 3 bölü 15 artı 5 bölü 15 eşittir 1 bölü t. Artık bir ortak paydamız var. 3 artı 5 bölü 15. Yani 8 bölü 15 eşittir 1 bölü t. Şimdi iki tarafı da çevirirsek, sol tarafı çevirelim 15 bölü 8 ve sağ tarafı çevirince de t bölü 1 saati elde ediyoruz. Yani saatte bahçenin 15 bölü 8'i. 15 bölü 8, saatin 1 tam 7 bölü 8'i demektir. Şimdi de bunu bir hesaplayalım. Eğer 1 saat 60 dakikaysa, 15 bölü 8, saatin 1 tam 7 bölü 8'i demek değil mi? Şimdi bunu bir hesaplayalım. 1 saat 60 dakika değil mi? 1 saatin 7 bölü 8'i de 60 çarpı 7 bölü 8'dir ve bu da 52,5 dakika eder. Cevabımız o zaman şudur, Irmak ve Kemal sordaki bahçeyi birlikte temizlerlerse ihtiyaç duyulan süre 1 saat 52,5 dakikadır. Çok güzel.